Değerli izleyenler, değerli okul, okul akademi takipçileri, bugün misafirimiz, konumuz, Doktor Necati İşler Hocamız, kendisi Türk İslam Edebiyatı alanında çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Milli Eğitim Makanlığı'nda öğretmen olarak bu alanda da hizmet ediyor. Kıymetli Hocamız bir yanında bu teknik konular, dolayısıyla hocamız bugün bizlere transkripsiyon alfabesi nedir, niye kullanılır, e, bu transkripsiyon alfabesi e, bilgisayarda nasıl kullanılır, klavye tanıtımı yakınır, klavyesi mi vardır, e, bunun pratikte kullanım nasıldır gibi merak edilen konularda bir sunum yapacaklar. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah hocam, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayır, hayırlı akşamlar hocam. Hocam isterseniz e, ben sözü sizlere bırakayım, buyurunuz hocam. Teşekkür ediyorum e, sizlere ve derneğinize. E, kıymetli arkadaşlarımız, kıymetli hocalarım, Bugünkü seminerimizde transkripsiyon alfabesinin klavyeye atanması ve e, kullanımını konuşacağız. E, öncelikle e, 22 yıldır öğretmenlik yapıyorum ben. 22 yıllık öğretmenliğin yanında yüksek lisansım ve doktoramı da Türk İslam Edebiyatı'ndan yaptım. Bu süreçte e, eski Türkçe metinlerin e, Latin harflerine aktarılması konusunda bilgisayarla e, epey e, bir mesaimiz oldu. E, bu süreçte e, bu işin daha kolay yapılabilmesi için e, transkripsiyon e, programını da kendim hazırlayıp internete e, koydum. E, bugün sizlerle e, bu harflerin nasıl latin harflerine aktarılacağını ve klavye kısa yollarının da nasıl kullanılacağını beraber e, işlemeye çalışacağız. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, muhterem hocalarım. Transkripsiyon nedir? Arap harfli Türkçe metinlerdeki harflerin karşılığı olmak üzere kullanılan çevre yazı alfabesine biz e, transkripsiyon diyoruz. Bu sistem günümüz e, Türkiye'si için Arap harfli Türkçe metinlerini e, latinize etmek anlamına gelmektedir. Bu yan tarafta e, sevgili arkadaşlarım e, harflerin nasıl e, transkribe edildiğini görebiliyoruz. Elif harfi eğer uzatma harfi varsa biliyorsunuz Arapça ve Farsça kelimelerde asli uzunluklar var. Bu asli uzunlukları eğer A harfiyle uzatıyorsa üzerine çizgi koyuyoruz. Uzatma yoksa normal A ile yazıyoruz. Burada Peltek t var. Altına çizgi koyarak yazıyoruz. H harfi var. Muhammed'deki H. Altına nokta koyarak yazıyoruz. Yaratıcı anlamındaki Halik kelimesi var. Bunu yazarken normal latincedeki H'nin altına e, çizgi koyarak yazıyoruz. Aynı sağ tarafa e, bir hilal şeklinde yazıyoruz. G'ini üstü noktalı G şeklinde yazıyoruz. Kafı e, yazarken, latinize ederken e, normal K harfinin altına nokta koyarak yazıyoruz. Kafi nüneyi e, yazarken ne üzeri e, böyle çizgiyle ya da iniş çıkan iniş çıkış yapan bir yayla ile yazıyoruz. Transkripsiyon e, alfabesi e, sevgili e, arkadaşlarım, muhterem hocalarım kullanırken e, bu şekilde bir e, işaretleme sistemi kullanılıyor. Burada gördüğünüz gibi biraz önce anlatmıştık. Bu harflerin karşılığını, H'nın karşılığını bu şekilde yazıyoruz. H'nın karşılığını bu şekilde. Peltek S'nin karşılığını, e, burada kayma var ama S'nin altına çizgi koyarak yazıyoruz. Sad'ın karşılığını S'nin altına nokta koyarak e, latinize etmiş oluyoruz. E, bu şekilde göstermek e, metni e, bugün kullandığımız latin harflerine e, çevirmemize kolaylık sağlamış oluyor. E, bu alfabeye kimler ihtiyaç duyuyor e, muhterem hocalarım sevgili arkadaşlarım başta edebiyatçılar ve tarihçiler olmak üzere Arap harfli Türkçe metinlerle çalışan yazarlar araştırmacılar e, ve akademisyenler bu transkripsiyona ihtiyaç duyuyor ekranda e, bir transkripsiyon örneği var e, burada e, Metin Türkçe 3 beyitlik bir metin var ve bunun transkribe edilmiş halini burada görüyoruz. H'nın bu şekilde altı çizgili H ile e, transkribe edildiğini açık bir şekilde görüyoruz burada. E, yine asli uzunlukların e, Kemal bka derken asli uzunluklar olan e, uzunlukların A üzeri çizgiyle gösterildiğini görüyoruz. Peltek D'nin yani şuraya bakacak olarak ismi, zatı derken Peltek V'nin e, bu şekilde yazıldığını görüyoruz. Z altına çizgi şeklinde. Tabi burada Allah kastedildiği için e, V altı çizgili Z'yi büyük harfle yazdık biz. Arkadaşlar e, asıl e, konumuza gelecek olursak bunların e, ataması Nasıl yapılıyor? Kısa yollar nasıl gösteriliyor? 2003 yıllarından beri bunun üzerine çalışıyorum ben arkadaşlar. Kendime kolaylık olsun diye harflere belli kısa yollar atadım. Klavyemizde kontrol tuşu var, alt tuşu var, shift tuşları var. Bu tuşları biliyoruz. Şuradan tekrar şu kısma gelecek olursak. Ee, ben e, bu kolay, kolayca yazılabilmesi için metinlerin hızlı hızlı bir şekilde latinize edilebilmesi için latinize edilebilmesi için e, rahat olabilecek şekilde kısa yollara aşılma yaptım. Mesela ayın e, ayın için kontrol e, e, 6'yı e, belirledim. Hemze için şu hemzeyi görüyoruz arkadaşlar. Hemze için kontrol e, 9'u atadım. Yani kontrol tuşuyla 9'a e, dokuza aynı anda basınca ııı e, biz hemziye elde ediyoruz. E, bunların e, uygulamasını ilerleyen dakikalarımızda e, sizlere göstereceğim. Iıı e, Hace, Hav, e, Hanen de e, örneklerindeki gibi ııı e, Vav wow, mağdule dediğimiz e, bu e, işareti de kontrol üçle yapıyoruz. Iıı e, A uzatmalarını kontrol A'ya atadım. Yani zihinde de kolay e, kalabilecek şekilde atamalar yapmıştım ben. İ'leri yine kontrol I, e, kontrol shift I, e. belli bir mantık ve anlam e, silsilesini e, dikkate alarak yaptım. Kontrol ve harfe basınca e, o harfin kendisi çıkıyor. Shift'e basınca büyüğü çıkıyor. Eğer... E, Uzun U yapacaksak, mesela Hatun kelimesindeki U'yu yazacak olursak bunu neyle yazıyoruz? Kontrol e, U ile yazıyoruz. Eğer bu harfin büyüğünü yazmak istersek kontrol Shift ve U karakterlerini aynı anda basarak yazıyoruz. Tabii üç karaktere basarak e, yazmak e, zor diye düşünülebilir. Fakat alışınca e, bu zihinde de yer ediyor ve metinler hızlı bir şekilde girilebiliyor. Yani araştırmacılar bazen e, çok uzun metinlerle çalışabiliyorlar. E, özellikle manzume metinlerle çalışanlar 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 beyitlik metinlerle çalışanlar için e, bu şekilde anlamlı kısayol atamalarının ben faydalı olacağını düşünüyorum. Ctrl S, Sat, Ctrl Shift S, e, büyük e, Sat harfini karşılayan alt nokta ile Alt S ile Alt harfini kullandım ben klavye atarken. Yani harfin altına koyduğumuz için e, çizgiyi alt S peltek S'yi ifade edecek şekilde bir atıma yapmıştım. Alt çift şift e, S'de büyük peltek S'yi karşılıyor. Yine aynı şekilde kontrol H, kontrol shift H ile H'yi karşıladık. E, H'yi da alt H, alt şifte H ile Kaf, e, harfi de e, yine Aynı şekilde kontrol D ile dat harfini karşıladık. E, dat harfi bazen e, Türkçemizde e, kullanılan kelimelerde D harfiyle geçmiş. Bazıları e, Z harfiyle geçmiş. Bazı kelimesini e, yazarken e, bunu kullanmamız gerekiyor. Ama e, bazen e, ravda diyoruz mesela veya d ile ifade ettiğimiz bazı kelimeler var. Dat olup da d ile ifade ettiğimiz bazı kelimeler için de altı noktalı d'yi de transkripsiyonda kullanıyoruz. Normal z harfini z harfini transkribe ederken sevgili arkadaşlar bu z harfini altı noktalı z ile transkribe ediyoruz ve bunu atadığımız kısa yol da Ctrl Z Büyüğünü yazmak istersek kontrol Shift, Z Peltek Z arkadaşlar Peltek Z'yi burada görüyoruz. Peltek Z'yi de Alt Z ile eğer büyüğünü yazmak istersek Alt Shift z'ye atayarak yazabiliriz. Ee, parsça bazı kelimelerde e, Z telaffuzuyla e, Türkçe e, Z olup da D telaffuzuyla Türkçe'ye geçenler var. Peltek D ile yazılıyor. Onlar, onları kullanmak için de ben alt X'i atadım. Yani hüda, yani normalde peltek Z ile yazılıyor ama biz e, hüda, bürader şeklinde ifade ediyoruz. E, bu tür peltek, e, yani okunuşu D olup da peltek D ile yazılanlar için de alt X'i kullandım. Kafinuni içinde kontrol n ve kontrol çift n'ye atama yapmıştım. T, harfi, t harfinde kontrol t, kontrol çift e, t'ye atamamızı yapmış olduk arkadaşlar. E, herhangi bir ezber gerektirmeyecek şekilde atamaları düzenledim ben. Pratik olması açısından. Şimdi sevgili arkadaşlar e, sizinle fontlar ve e, atama kısmının pratiğine geçmek istiyorum. Şöyle bir belgemiz var. Ee, özel bir font kullanmak istiyorsak eğer öncelikle internetten indirebiliriz bu fontları. Ben örnek olarak ısınat fontunu seçtim. Ee, eğer ısınat fontunu indirmek istiyorsak İsnat sisteminin sayfasına girip download kısmına tıklayıp burada font bölümünden bu, bu fontları indirebiliriz. İndirdikten sonra üzerine tıklayarak e, bu fontları sistemimize kurabiliriz. İndirdiğimiz fontun üzerine tıklayıp yükle kısmını yaptığımız zaman e, yükleme başlayacaktır. Benim sistemde yükleme olduğu için tekrar oldu. Sadece düz font italik değil e, normal düzünü de şu şekilde yüklemiş oluruz. Evet. Sistemimize bunu yükledikten sonra sevgili arkadaşlar Yapacağımız işlem bu fontu kullanarak bunlara kısa yol atamak. Şimdi bir e, harfe nasıl kısa yol at atayacağız? E, şu anda Word ekranımızı görüyorsunuz. Önce ekle kısmına gireceğiz, ekle sekmesini Microsoft Word'te ekle sekmesini tıkladıktan sonra e, simgeye gidiyoruz, simgelerden tüm simgeleri görüyoruz. Burayı gördükten sonra sevgili arkadaşlar fontumuzu seçiyoruz. Hangi fonta atama yapacağız? Ben buradan evet, tekrar gelecek olursak ekle, simge, tüm simgelerdeyiz. Evet ısınat fontuna atama yapacağım arkadaşlar. Evet, öyle yazmamız gerekiyor. Evet, fontunu bulduk. Mesela şu e, uzun i uzun i'ye bir atama yapalım biz. Karakterimizi seçtikten sonra, sevgili arkadaşlar, kısa yol tuşuna geliyoruz. Kısa yol tuşuna geldikten sonra böyle bir ekran açılıyor. Şu anda herhangi bir geçerli kısa yol tuşunu göremiyoruz burada. Buraya nasıl atama yapacağız? Klavyemizi kullanacağız. Kontrol dediğimiz tuşumuzu kullanacağız. Türkçe telaffuzuyla CTRL. Evet. Kontrol tuşuna basıyorum. Aynı anda i karakterine de basıyorum. Ve şu görünüyor. Kontrol i çıkıyor. Tekrar edecek olursam Kontrol I. -E. Bu şekilde seçmiş oluyorum. Peki e, bu e, kısa yolu e, nereye kaydetmek istiyorum? İstersem e, bilgisayarda bulunan bir şablon var oraya kaydedebilirim. İkinci bir seçenek de e, şu anda sizle ekranınızda görmüş olduğunuz e, belgenin içine kaydedebilirim bu kısa yolu. Eğer belgeyi farklı yerlerde de aynı kısa yollarla kullanmak istiyorsanız sevgili arkadaşlar bu kullandığınız belgeyi seçmeniz daha doğru olur. Yani flash belleğinizi alırsınız. Dilediğiniz yerde kontrol i'yi -E i e, e üzeri çizgi şeklinde olacak şekilde dilediğiniz yerde yazabilirsiniz. Belgeyi taşmanız yeterli. Herhangi bir bilgisayarda herhangi bir laptopta o kısa yollar elinize hazır gelmiş olur. Ama normale kayıt yaparsanız o normal denilen şablon Word'ün şablon dosyası o bilgisayarda kaldığı için onu da taşımanız gerekir. O da onu bulup taşımakta zor olacağı için en makulü benim kanatım çalıştığınız dosyaya bu kısa yolları gömmektir. Ben de o şekilde yapıyorum. Kaydedeceğim yeri de yazdım. E şimdi geriye ne kaldı? Atamak kaldı. Atıyorum. Şu anda. Atama işlemini de gerçekleştirmiş olduk. Kontrol i. -E. Artık bu belgede yani hangi belgede? Transkripsiyon alfabesi Seminer 2 belgesinde Kontrol i'ye -E bastığım zaman e, isnat e, fontunda e, üzeri çizgili olan harfi elde etmiş olacağım. Eğer e, kaldırıp farklı bir kısa yol atamak istersen şu işlemi yapıyorum. Kaldırıyorum. Şu anda tekrar o kısayolu kaldırmış oldum veya bu iyiye kontrol 1'e atıyorum mesela. Atıyorum. Kaldırıyorum. Tekrar istediğim kısayolu ben atayarak bunu tamamlamak istiyorum. Evet, atama işlemi gerçekleştirdim ve kapatıyorum. Kapatıyorum. Hangi fonta atadım? Isnat fontuna şu karakteri atadım. Evet. E, ekledersem bu karakteri burada da görecek olurum. Nereye eklemiş? Buraya eklemiş. Şimdi şurada bunun bir uygulamasını görelim bakalım. Doğru yaptık mı? Şöyle e, biraz karakterimizi büyüterek kontrol klavyemize döndüm. Kontrol tuşuyla beraber i'ye basıyorum. Evet. Kontrol i. Sadece bu atamayı yaptım. Benim size gösterdiğim örneklerde kontrol shift iyi büyüğü gösteriyordu. Şu anda bastım kontrol Shift iyiye. Büyüğünü elde edemedim. Tekrar e, bu atamayı yapmak istiyorum. Yani büyüğüne de kontrol Shift iyiye atamak istiyorum. Ee, eğer e, ş, biraz geç kalmış olabiliriz. Kontrol Shift ve alt tuşlarının e, hangisi olduğunu da belki göstermemiz e, gerekiyor olabilir. Bilinen şeyler ama Şöyle bir klavye deyip oradan gösterebiliriz. Evet. Buradan gelen ekrandan şöyle gösterelim. Şurası kontrol tuşu sevgili arkadaşlar. Burası alt tuşu. Burası da shift tuşu. Yani şu kontrol tuşuyla ee, burada Türkçe klavye değil i'ye bastığımız zaman Üzeri çizgili E'yi elde ediyoruz. Ctrl Shift E'ye bastığımız zaman da e, büyük olan, üzeri çizgili olan E'yi elde ediyoruz. Tekrar biz ekranımıza dönecek olursak şimdi büyük E'yi elde edelim. Yaptığımız işlem neydi? Ekleyeceğiz. Kısa yol ekleyeceğiz. Ekle diyorum. Simge diyorum. Tüm simgelere tıklıyorum. E, buradan büyük E'yi seçiyorum. Burada geniş bir liste var sevgili arkadaşlar. Bu geniş listeden bu i'yi seçtim. Kısa yol tuşuna başlıyor, bas, basacağım. Burada varsayılan bir kısa yol tuşu var. Ee, yeni bir kısa yol tuşu atadığımızda o iptal olunmuş oluyor. Kısa yol tuşu dedik. Şimdi klavyemize dönüyoruz. Ctrl Shift i. Evet yeni kısa yolumuz bu. Bunu yazdığım zaman büyük harf elde edeceğiz. Üzeri çizgili. Bunun atamasını gerçekleştiriyorum. Fakat nereye atamak istiyorum? Transkripsiyon alfabesi Seminer 2 belgesini atamak istiyorum. Atamayı gerçekleştiriyorum. Artık üzeri e, çizgili büyük i'yi atamış oldum. Kapatıyorum. Yazıyorum. Üç tuşa birden basacağım. Ctrl, Shift, i. Evet şu e, otomatik olarak Büyüdü. Başta olduğu için. Tekrar kontrol Shift İ'ye basıyorum. Evet. Bu şekilde atamamızı gerçekleştirmiş olduk. Ee, bir de üzeri çizgili olan A için bir atama yapalım. Son bir örnek olarak. Ekle diyorum. Tekrar simgeye geliyorum. Tüm simgeler. Buradan üzeri çizgili A'yı bulacağız ve ona atama yapacağız. Üzeri çizgili olan A'yı buldum. Mesela zaman kelimesini e, yazarken veya namaz, Farsça namaz kelimesini yazarken bu uzatılan e, A'yı uzatarak göstermemiz gerekiyor. Buna ihtiyaç duyacağız. Hemen bir kısa yol tuşu belirleyeceğiz üzeri çizgili A için. Neye basıyorduk? Control, A olarak ben daha önce belirlemiştim. Kontrol A. Nereye atacağız? Şu anda çalışmış olduğumuz belgemizi atıyoruz. İstediğimiz zaman bu belgeyi flash belleğimize kaydedip dilediğimiz e, platformlarda Windows, e, Word platformlarında çalıştırabiliriz. Evet, atamamı gerçekleştirdim. Kontrol A. Evet, kapatıyorum. Bu arada büyüğüne de kontrol Shift. alıyoruz. E, A'ya atamak istiyorum. Şuradan kısa yol tuşu diyelim. Evet. Ctrl Shift A ya da üzeri e, çizgili büyük A. Bunun atamasını gerçekleştirdim. Kapatıyorum. Ekranımıza dönüyoruz. Evet. Şimdi Ctrl A'ya bastığım zaman küçük A'yı elde ediyorum. Ctrl Shift A'ya bastığım zaman da Büyük A'yı elde ediyorum. Şimdi namaz kelimesini e, alıp onun e, namaz kelimesi evet. Farsça bir kelime. Burada görüyoruz ekranda. Farsça kelime de asli uzunluklar e, transkribe edilirken bu A'yı kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi namaz kelimesi burada Evet. Şimdi şurası asli bir uzunluk. Transkribe ederken şu A'yı kullanmamız gerekecek. Ne yapıyoruz? Na. Evet. Kontrol. A'ya basaraktan asli uzunluğumuzu göstermiş oluyoruz. Namaz. Eğer büyük yazmak istersek hepsini büyüterek na. Kontrol. Shift A ile bu şekilde yazmış oluyoruz. Evet, diğer e, transkripsiyon harflerinin de ataması bu şekilde arkadaşlar. Burada diğer harfleri de görüyorsunuz. Yani ekle, simge, tüm simgeler yolunu takip ederek diğer bütün harflere de bu atamaları yapabilirsiniz. E, peki, ekranda gördüğünüz... Bu atama listesine nereden ulaşabilirsiniz e, sevgili arkadaşlar? Bu e, 2003 yıllarından beri, e, beri kullandığım ve e, internette de paylaştığım bir kısa yollar. Osmanlıca şu anda internette arama yapacak olursak Osmanlıca e, Transkripsiyon programı programı diye arama yaptığımız zaman şöyle şuradan Akademi'ye Edu akademisyenlerin sosyal medyası diyebileceğimiz platforma da yükledim ben buraya tıklayıp indirdiğiniz zaman bir Word belgesi iniyor sevgili arkadaşlar muhterem hocalarım bu Word belgesini açıp hemen kullanabilirsiniz o Word belgesinde kontrol a'ya bastığınız zaman üzeri çizgili a kontrol H'ye bastığınız zaman ah, ha kelimesini karşılayan alt noktalı ha alt h'ye bastığınız zaman halik kelimesindeki hırlatarak söylediğimiz ha'nın latin eeece yazımı olan alt çizgili h'yi buradan indirip kullanabilirsiniz bu şekilde. Ayrıca hem akademiye edu'da görünen Necati İşler şeklinde görünüyor. En son 2018'de güncellemiştim Daha kalıcı olması için WordPress platformuna WordPress platformuna da yükledim bu transkripsiyon sistemini. Kendi adıma da sayfam vardı necatiçler.com fakat yarın ne olacağımız belli olmadığı için daha kalıcı olabileceğini düşündüğüm bu platforma yükledim. Dileyen arkadaşlarımız buradan indirip yükleyebilirler. Evet. Sayfaya geldikten sonra buradan Tıklayıp indirebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda e, sistemimize iniyor bu. E, farklı platformlarda eğer indirme çalışma, çalışmaz ise sağ fare tuşuyla farklı e, kaydet seçeneğiyle bu şekilde kaydedebiliriz. Tabi zaman içerisinde geliştirmeyi düşünüyoruz. E, isnat fontuna bu alt çizgili e, liseyi ve bu uzun e, iyi de İleriki süreçlerde eklemeyi düşünüyoruz. Kısmet olursa, nasip olursa. Eklemeler bu şekilde. Burada sizlerle paylaşmak istediğim. Evet. Bunları paylaşmıştık. Evet, burada klavyede görüyoruz arkadaşlar. Beraber basacağımız tuşları. Sizlere ayrıca şu hususta da Bilgi vermek isterim. Bir belgeye fontu nasıl gömüyoruz? Yani e, belgenin içerisinde e, fontu taşıyabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Mesela ısınak fontu ya da kendi e, başka bilinen bir fonttan hazırlamış olduğum Necati İster fontu var. Onu ben e, internete yüklemiş oldum. O belgeye gömmüştüm. Nasıl gömeceğiz? Mesela. İsnat fontunu indirdim. Şu anda bu belgede de kullandım. Şu gördüğünüz e, metin ısnat e, formatında. ısnat e, fontunu ayrıca taşımadan sadece belgeyi taşıyarak e, bu fontu da nasıl taşımış olabilirim. Bunun için ne yapacağız? Şu yolu takip edeceğiz arkadaşlar. Dosya görüyorsunuz. Sonra seçenekler Evet. Seçeneklere geldik. Kaydet. Burada şu e, opsiyonlar var arkadaşlar. Şurada tık olmayan bir opsiyon var. Yalnızca belgede kullanılan karakterleri katıştır. Yani şu anda kullandığımız belgede hangi karakterler varsa onu bu Word belgesinin içine gömüyor. Ve siz flash belleğinize aldığınız zaman bu belgeyi hem kısa yolları almış oluyorsunuz hem de bu e, fontu da almış oluyorsunuz. Burada bir detay var. E, nereye kaydedeceğiz? Hangi belgede çalışıyorsak, fontu hangi belgeye gömmek istiyorsak onu seçeceğiz. Bizim şu anda aktif olan belgemiz, kaydetmek istediğimiz belgemiz şu olduğu için bunu seçiyorum. Bunu da işaretledim. Evet, şu anda iki tane font var sanırım e, belgede kullandığımız. Bu mutlaka kaydettiğimiz zaman... Bu belgeyi farklı kaydet yapacağım masa üzerine. Şu anda e, o belge burada. Şu anda semler iki belgesi. İçinde font olduğu için boyutu yüksek görünüyor zaten. Daha önce e, bunun denemesini yaptığım için. Buraya geliyoruz. Kaydet dediğimiz zaman arkadaşlar belge, font belgenin içine gömülmüş oluyor. Bir yolu daha var bunun. Fontu Belgeye gömmenin dosyaya gidiyoruz yine dosyaya gidiyoruz farklı kaydet ve araçlar yoluyla da bu işi yapabiliriz. Araçlar kaydetme seçeneklerinden de yine aynı yere ulaşabiliyoruz. Eğer bunu işaretlersek belgede kullandığımız hem e, belgede kullandığımız font e, belgenin içine gömelecektir ve istediğimiz yere taşıyabiliriz. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. E, fakat e, şöyle bir durum olabilir. E, fontu gömdük. Kısa yolları gömdük. E, ve bu şekilde flash bellekte taşıyoruz. E, bir kırtasiyeye girdik. Çıktısını alacağız bu belgenin. E, Word belgesiyle değil de pdf'ye çevirerek e, götürürsek herhangi bir bozulma e, yaşamayacağımızı düşünüyorum. Eğer Harici bir ortamda bir kütasıyede Word belgesinden gömülü olsa da font ve kisayollar e, çıktı almak isterseniz e, çıktı makinalarına bunu yansıtamayabilir. Bu yüzden çıktı alacağınız zaman PDF'e çevirip o şekilde harici ortamlardan e, çıktı alabilirsiniz. Belgenizde de herhangi bir bozulma bu şekilde olmaz. E, bazı hususlar vardı. Onları da hatırlatmak isterim arkadaşlar. Sürekli çalışanlar için atamış olduğum kısa yollar pratiklik kazandıracaktır. Transkripsiyonda önemli olan farklı platformlarda karakterlerin bozulmadan görüntülenebilmesidir. Bu yüzden çalışmaya önce gerekli denemeler mutlaka yapılmalıdır. Yani mobil, mobil cihazlarımıza da ilk yaptığımız, oluşturduğumuz belgeleri atabiliriz ya da farklı bilgisayarlar farklı sistemler varsa onları da denedikten sonra çalışmamıza başlayabiliriz büyük metinlerle çalışıyorsak ilk başlarda bizi belki bu kısa yollar zorlayabilir fakat kısa yolları ben kendi hazırlamış olduğum, tespit etmiş olduğum bu kısa yolları anlamlı bir şekilde kurguladığım için uzun vadede pratiklik ve hızlılık kazandıracağını ümit ediyorum de şu husus var, bunu eklemenin de faydalı olacağını düşünüyorum. Kendi tespitlerimde şu karakterlerin aramalarda herhangi bir problem çıkarmadığını gördüm, Büyüğünün ve küçüğünün yani peltek C'li büyük ve küçük harf fark etmeden bulabiliyor. Ama peltek D'de bu duyarlılığı göremedim. Yani zat kelimesini aradığımız zaman, yazdığım zaman büyük olan zatı bulamayabiliyor. Ayrıca büyük olan zatı da yazmak gerekiyor. Fakat şöyle bir husus var. Mesela bu kelimeyi arayacaksınız diyelim metninizde. Şöyle geldi. Bu yan taraftaki aramada değil de şu değiştir kısmında yapıştırdığınız zaman burada görebiliyorsunuz. Bazen transkribe fontları Buraya yapıştırdığınız zaman farklı bir şekilde görebilirsiniz. Ama aramada, arama yaptığınız zaman yine burada yazdığınız şekliyle arama yapılacaktır. Transkripsiyon üstünde şunu da belirtmek isterim. Kontrol tuşları benim şu anda kullandığım bilgisayarda en sol alt köşede. Bu bilgisayarda en sol alt köşede olduğu zaman benim kısa yollarımla çalışmak çok kolay oluyor. Ama... Bazı laptoplarda, bazı bilgisayarlarda, klavyelerde kontrol e, tuşu biraz daha içeride. Bu yüzden eğer bu işle sürekli uğraşıyorsanız, devamlı uğraşacaksanız ve yeni bir sistemde kuruyorsanız, e, satın alıyorsanız e, bu sizin için gerçekten hayati bir şeyse transkripsiyon. Kontrol tuşu en solda olan e, tuşun kolaylık sağladığını kendim tecrübe ederek gördüm. Bir ara kontrol tuşu içeride olan bir klavyede çalışmak durumunda kaldığımda epey zorlandım. Yani en köşede olduğu için sol elimle kontrol etmek kolay oluyor, oluyordu. Eğer yeni bir sisteme bilgisayar alacaksanız ve e, transkripsiyonda sizin için e, hayati bir şeyse, yoğun bir şekilde çalışıyorsanız, bu tuşun en sol alt köşede olman, olmasına, e, dikkat etmenizi öneririm. Böyle bilgisayar almanızı tavsiye ederim. E, arkadaşlar tuş ataması e, tuş ataması yapmadan internet üzerinden transkripsiyon yapmak e, isterseniz pratik bir şekilde yani benim öyle uzun metinlerle işim yok. E, yani üç beş cümleyle kelimeyle bu işi yapacağım derseniz akademisyen İsa Sarı hocamızın, e, hazırlamış olduğu bir sistem var. Şöyle, buradan arkadaşlar e, bu hazır sistemi kullanarak yazabilirsiniz. Mesela Hazreti Muhammed yazalım. Hazreti, evet normal Z'yi klavyeden yazacağız. Evet, Hazreti, evet. Evet klavyeden yazamadığımız için buradan kullanacağız. Muhammed. Bu şekilde kopyala yapıştırla kelime işlemicimize bu şekilde aktarabiliriz. Bu da kullanışlı bir şey. Ayrıca İsa Sarı'nın Osmanlıca klavyesini de buradan sizlere önerebilirim. Buradan da arkadaşlar geliştirilmiş Osmanlıca klavyede bu şekilde bir e, fayda alabilirsiniz sevgili arkadaşlar e, programımızın e, sonuna yaklaşıyoruz bir deneme yapmak istiyorum e, transkripsiyon denemesi e, bu deneme ile toplantımızı e, sonlandırmak istiyorum dersimizi sonlandırmak istiyorum e, arkadaşlar e, 15. yüzyılda yaşamış ve e, Türk İslam Edebiyatı'nın e, şaheserlerinden Vesilet-i Necat'ı bize bırakmış olan Süleyman Çelebi'nin e, eserinden bir bölüm aldım. Bunun trans transkripsiyonunu beraber yapalım istiyorum. Evet, Peygamber Efendimiz'in e, doğumunu anlatan bölüm, Viladeti e, Nebi'yi Aleyhisselam. E, daha önce bahsetmiş olduğum arkadaşlar, e, biraz önce aramıştık Osmanlıca transkripsiyon programı. E, bu kendi belgem kendi belgemde bu denemeyi yapacağım sevgili arkadaşlar evet e, seçeceğim font da Necati İster fontu bilinen bir fontun e, sadece uzun i ve peltek e, sesini modifiye ederek yaptığım bir font bu bununla beraber bir uygulama yapalım arkadaşlar evet e, villa kontrol a ile villa det i adettin bu Arapça e, tamla viladetin Evet nevi Aleyhisselam ayını kontrol a ile yazıyoruz Evet aley yine burada da asli bir uzunluk var onu da kontrol a tuşuyla bu şekilde Yazmış oluyoruz. Filadetin Nebi'yi aleyhisselam. Evet. Sanırım hatasız bir şekilde yazdık. Peygamberimizin e, doğumunu anlatan bölümler. Amine Hatun Muhammed Anesi. Evet. Büyük harfle başlayacağız arkadaşlar. Ctrl Shift A. A Mine Ctrl Alt H. Hı. Kontrol alt. H yapıyoruz. Evet. Burada yine uzunluk var. Hatun. Görüyoruz arkadaşlar. Hatun. Yine uzunluğu yapıyoruz. Amine Hatun. Mu. Bu da kontrol ha. H için kontrol H'yi kullanıyorduk arkadaşlar. Muhammed. Anesi. Ane, anne. Anne. Anne. Türkçe bir kelime olduğu için. E, herhangi bir uzunluk işareti koymuyoruz arkadaşlar. E, bazı neşredilen kitaplarda e, uzunluk konuyor. O, o, tabi vezin gereği e, uz uzatıldığı için e, imale yapıldığı için belki o e, latinize edilirken de bazı akademik olmayan e, e, neşirlerde bunu görebiliyoruz. Evet ikinci beytimize geçtik. Ol Sadef Evet burada sadı arkadaşlar kontrol s ile yazdık. Ol sadef den burada tı var. Doğdu. Doğdu. Kontrol t ile yazdık bunu. Doğdu. Gayın var. Gayını ne ile yazıyordu? Kontrol kontrol g ile yazıyordu. Doğdu. Ol sadeften doğdu. Ol Dür danesi. Dane kelimesi de Farsça olduğu için yine arkadaşlar onu da asli uzunluğuyla yazıyoruz. Hemen tane kelimesini teyit ediyoruz. Evet Farsça kelime uzatılarak yazıldığı için asli uzunluğu belirtiyoruz biz. Ol Sadef'ten Toğdu oldur danesi. Evet. Şimdi ikinci beytimize geçebiliriz. Çünkü çünkü ayını nasıl yazıyordu? Kontrol ile hem altının yönü sağ tarafa işaretimizin e, hilalin de yönü sağ tarafa o, o açıdan anlamlı bir ilişkisi de var. Altı a ile başlıyor. Ayın altı ve altının yönü de Sağ tarafa öyle bir anlamda bir ilişkisi de var. Evet. Çünkü ab dul Evet yukarı geçti. Daha Çünkü ab dul Evet. A'yı uzatarak yazıyoruz. Abdullah dan oldu. Kontrol H ile yazıyoruz. Yine asli uzunluğu belirttik. Kontrol A ile. Amile. Çünkü Abdullah'dan oldu hamile. Vakt. Kontrol K ile yazdık. Vakt. İrişti. İrişti. Hefte. V. Hefte v. Eyyam. Yine asli uzunluk olduğu için A'yı üzeri çizgili kontrol A ile yaptım. Eyyam ile vakt irişti heftebü eyya mile evet üçüncü beyte geçiyoruz hem mu kontrol h Muhammed gelmesi gelmesi oldu yakın Türkçe bir kelime olarak Yakını e, bu şekilde yazıyoruz. A, asli uzunluk e, değil. Arkadaşlar. E, i̇kinci dizemizi yazıyoruz. Çok alametler belirdi. Kontrol K. Çok. Kontrol 6. Ala. Kontrol A. Alametler belirdi. Gelmedin. Evet. Son beytimizi de yazıyoruz arkadaşlar. Sanırım bir hatamız yok. O hem Muhammed gelmesi olduğu yakın. Çok alametler belirdi. Gelmedin. Evet. Ol rebi uzatıyoruz. Arapça bir kelime olduğu için asli uzunluğu belirtiyoruz. Rebi ayın olduğu için yazıyoruz kontrol 6 ile ayını yazdık rebi ul rebi ul evvel ol rebi ul evvel ayı evet ay kelimesi Türkçe olduğu için burada e, herhangi bir uzatma e, göstermiyoruz e, ol rebi ul evvel ayı nice sin Evet. Son dizemize geldik. Ol rebi, düzeltelim şöyle. Ol, rebi, ol yok. Doğrusu bu. Ol ul evvel ayı nicesin. Evet. On ikinci ikinci gece evet. Peltekseye var. Onu neyle yazıyorduk? Peltekseyi alt se if Neyin isneyin i, -si. Evet, dört beyitimizi bu şekilde transkribe etmiş olduk arkadaşlar. Evet, e, transkripsiyonu anlattığımız bu seminerimizin e, sonuna geldik sevgili arkadaşlar. E, bu dersimizde ne anlattık? E, kısaca transkripsiyonun ne olduğunu, transkripsiyona e, kimlerin e, ihtiyaç duyduğunu, Transkripsiyon hangi alanlarda kullanıldığını, e, transkripsiyon e, harflerinin e, Latince'de nasıl karşılandığını, e, pratik bir şekilde bunlara e, Word, Microsoft Word'te nasıl kısa yolların atandığını, e, bu kısa yolların e, kalıcı olarak bilgisayarda e, şablona ya da herhangi bir yere taşımak istediğiniz belgeye nasıl e, gömüleceğini. Aynı zamanda istediğimiz bir fontu, çalıştığımız belgeye nasıl ekleyeceğimizi bunları görmüş olduk. Ve Peygamber Efendimiz'in doğumunu anlatan kısa bir metinle de transkripsiyon örneği yapmış olduk. Sevgili arkadaşlarım, muhterem hocalarım, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu fırsatı bize sunduğu için de, Oku Okut Derneği'ne de teşekkür evet. ediyorum. Abdullah Bey'e teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Necati Hocam teşekkür ederim. Allah razı olsun. Faydalı oldu. Yani transkripsiyonu, fontları farklı şekilde internetten bulabiliyoruz ama bunun klavye nasıl atanacağı, pratikte nasıl kullanılacağı bir tabii gösterin olması gerekiyor. Bu açıdan hafta sonu bize vakit ayırdınız, gösterdiniz. Sağ olasınız. Çok faydalı oldu. Video kaydını da oku, Akademi de ders sayfasına ve YouTube'a eklemiş olduk. Bundan sonraki merak eden arkadaşlar da buradan girip e, klavye font nasıl atanır, nasıl kullanılır bakabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı sizlere akşamlar ve de. dinleyicilerimize.